Bugün 14 Haziran 2021 Pazartesi ay günündeyiz ay Aslan Burcu'nda ilerliyor kişisel beklentilerimizi önermezerken sosyal yaşamda ve dış dünyada dikkat çekmek için de çabalayabiliriz günün ilk saatlerinde Mars ile ayın kavuşumu cesaret ve enerjimizi yükselterek bize destek olabilir dürtüsel ve sabırsız enerjilerin kontrolü zor olacağından dikkatli olmalıyız bugün ikizler burcundaki Güneş ile balık burcundaki Neptün arasındaki açı kesinleşiyor Kişisel isteklerimizde aşırı idealist ve hayalci olabiliriz. Başkalarından kolay etkilenme eğilimi aldanmaları da yol açabileceğinden dikkatli olmalıyız. Gerçekleri olduğu gibi görmek, hayal ve kuruntulara fazla kapılmamak için çaba göstermemiz gerekebilir. Mantık ve sağduyuyla hareket etmeye çalışmak daha güvenli olacaktır. Akşam saatlerinde Aslan Burcundaki Ay, Kova Burcundaki Satürn ile Karşıt, Boğa Burcundaki Uranüsleri de dik açı yapacak. Daha zorlayıcı ve gerilimli etkiler altında olabiliriz. Baskı ve stres altında hissedebilir, melankolik ve depresif duyguları da daha kolay kapılabiliriz. Kişisel isteklerimizde talepkar ve inatçı olabiliriz. Kuralları ve kısıtlamalara uyum göstermekte zorlaşabilir. Gece saatlerinde değiştiremeyeceğimiz şartlara uyum gösterip esnek davranmaya çalışmalıyız.